İlişki koçu, insanlar arası ilişkide özellikle sözlülük, nişanlılık, aşk ve flört dönemlerinde kendisine müracaat edilen, kendisinden rehberlik etmesi istenen ve ilişki koştuğu alanında kendini geliştirmiş kişiye ilişki koçu denir.